Bu videoda sizlere eğim keseni formundaki denklemlerin nasıl çözüleceğine dair birkaç örnek göstereceğim. y eşittir mx artı b şeklindeki denklemlerde m'nin eğim ve b'nin ise y keseni olduğunu hatırlamakta fayda var. Hadi birkaç soru çözelim. Eğer bir denklemde eğim eksi 5 ise m de eksi 5 demektir. Ve y keseni 6 ise bu da demek oluyor ki b 6'ya eşittir. Yani oldukça basit. Böyle bir doğrunun denklemi y eşittir eksi 5x artı 6'dır. Bu çok zor bir örnek değildi değil mi? Hadi başka bir tane yapalım. Doğrunun eğimi eksi 1'dir. Peki. Ve doğru 4 bölü 5'e 0 noktasından geçmektedir. Bu bize eğimin eksi 1 olduğunu gösteriyor. Şu an m'nin kesin olarak eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz ama y keseninin nerede olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu denklemde m yani eğim eksi 1. O halde denklemimizi yazalım. y eşittir eksi 1 çarpı x artı y keseni yani b'ye eşittir. Bu denklemi b'yi bulmak için kullanabiliriz. Çünkü bu nokta biraz önce bahsettiğimiz 4 bölü 5'e 0 noktası bu denklemi sağlıyor. Bu denklemde bu nokta mevcut demek. Biz x yerine 4 bölü 5 yazdığımızda, y eşittir 0'ı sağlaması gerekir. Şimdi, bu noktanın değerlerini denklemde yerleştirelim. x 4 bölü 5 olduğunda y 0'a eşittir. O zaman, 0 eşittir eksi 1 çarpı 4 bölü 5 artı b. Şimdi bakın, y'yi 0 aldığımızda, y eksi 4 bölü 5 artı b'ye eşittir. Bu denklemin iki tarafına da 4 bölü 5 ekleyebiliriz. Oraya bir 4 bölü 5 ekleyin. Diğer tarafa da 4 bölü 5 ekleyebiliriz. Bu işlemi yapmamızın nedeni eksi 4 bölü 5'ten kurtulmak bu arada. Böylece b'nin 4 bölü 5'e eşit olduğunu bulduk. Şimdi denklemin doğrusunu çizebiliriz. y eşittir eksi 1 çarpı x yani eksi x şeklinde yazabiliriz artı b yani 4 bölü 5. Şimdi doğruyu çizebileceğimiz bir denklemimiz oldu, bir doğrumuz oldu. Şimdi sırada bu var. Bu doğru 2'ye 6 ve 5'e 0 noktalarından geçiyor. Eğim ve y keseni bize açıkça verilmemiş. Ama biz bu ikisini de koordinatları kullanarak bulabiliriz. Öyleyse hesaplayabileceğimiz ilk şey doğrunun eğimi. Eğim yani m'yi bulacağız. Eğim, yani m'nin y'deki değişim bölü x'teki değişime eşit olduğunu zaten biliyoruz. Peki y'deki değişiklik nedir? 6 eksi 0, hadi bu şekilde yapalım, 0'ı farklı bir renkte yazacağız. 6 eksi 0, bu y'deki değişim. x'imizdeki değişim ise 2 eksi 5. Farklı renkler kullanmamız sebebi, hangi nokta ile başladıysam, ilk olarak o noktanın x ve y değerlerini kullandım ve sarı ile yazdım. Sonra ikinci noktanın değerlerini mor ile yazdım. Noktaların değerlerinin sırasını kesinlikle karıştırmamamız lazım. Bunun 2 virgül 6 konumu olduğunu göstermek istiyorum. Bu da 5 virgül 0 konumu. 2 ile 5'in yerlerini değiştiremem. Eğer değiştirirsem yanlış bir cevaba ulaşırım. Peki bu işlemden ne elde ederim? 6 eksi 0 6'ya eşittir. 2 eksi 5, o da eksi 3'e eşittir. Yani bu da 6 düzeltiyorum, eksi 6 bölü 3'e eşittir. Yani eksi 2'dir. Eksi 2 bizim eğimimiz. Doğrunun denkleminin y eşittir eğim, bunu turuncu yazacağım. Yani eksi 2 kere x artı b, yani y keseni olduğunu biliyoruz. Şimdi son örnekte ne yaptıysak aynısını yapabiliriz b'yi bulmak için bu iki noktadan herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Aslında demek istediğim her ikisini de kullanabiliriz, fark etmez. Her iki noktada doğrunun üzerinde. Bu yüzden her iki noktada denklemi sağlar. 5'e 0 noktasını kullanacağım. Çünkü noktalardan birinin içinde 0'ın olması her zaman işimizi kolaylaştırır. Hadi 5 virgül 0'ı oraya koyalım. Bu ne demek? x 5'e eşit olduğunda y eşittir 0 demek. Böylece, eksi 2 kere 5 artı b eşittir y'ye, yani 0'a. Yani 0 eşittir eksi 10 artı b. Denklemin her iki tarafına da 10 ekleyelim, artı 10 ekleyelim. Böylece b'nin 10 artı 0, başka deyişle 10'a eşit olduğunu bulduk, b eşittir 10. Şimdi doğrunun denklemini de biliyoruz. Denklem, y eşittir, eksi 2x artı 10'dur. Güzel, bu örneği de yaptık. Bunlardan bir tane daha yapalım. Daha yapalım, daha da yapalım, daha çok yapalım. Doğrumuz, 3'e 5 ve eksi 3'e 0 noktalarından geçmektedir. Bir önceki problemde de yaptığımız gibi, çözmeye, m tabir ettiğimiz eğimi bulmakla başlayacağız. m eşittir, Yükselme bölü mesafe demek. y eşittir, y'deki değişim bölü, x'teki değişim demektir. Buradaki işaret hatırlıyorsanız delta. Bu üçgen gibi işaret hatırlıyor musunuz? Değişim anlamına geliyor. m eşittir, delta y bölü delta x. Eğer bu denklemi ödev için çözüyorsanız, tüm bunları yazmak zorunda değilsiniz. Ben sadece bunların aynı işlemler olduğunu anladığınızdan emin olmak istedim o kadar. Peki, y'deki değişiklik bölü, x'deki değişiklik kaçtır? Hadi bu tarafla başlayalım. 0 eksi 5. Önce bu koordinatı kullanıyorum. Onu bir tür bitiş noktası olarak görüyorum. Bunu çözmeyi ilk öğrettiğim zaman hatırlarsanız, x'i pi olarak yazmak cazip gelmişti ama hayır y, yani koordinatların ikincisi paydır. Bunlar ikinci koordinatlar. Eksi 3 eksi 3. Bu eksi 3, 0 konumudur. Bu ise 3 virgül 5 konumudur. Çıkarma işlemini yapalım. Peki buradan ne elde edeceğiz? Pay, eksi 5'e ve payda eksi 3 eksi 3, yani eksi 6'ya eşit olacak. Eksi bölü eksi, artıdır. Sonucumuz 5 bölü 6'dır. Bildiğimiz gibi denklemimiz y eşittir. 5 bölü 6 kere çarpı x artı b şeklinde yazılacak. b'yi bulmak için bu koordinatlardan birini kullanabiliriz. Hadi yapalım. Her zaman içinde 0 olan koordinatı kullanmayı severim. Biraz önceki örnekte de içinde 0 olan noktayı almıştım hatırlarsınız, daha kolay oluyor. y x eksi 3 olduğunda 0'dır. x yerine eksi 3, y yerine 0 yazdım. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Çünkü bu nokta, bu noktanın koordinatları doğrunun üzerinde. Bu yüzden bu nokta denklemi sağlamalı. Hadi b'yi bulalım. Eğer eksi 3'ü 3 ile bölersek, eksi 1 çıkar. 6 bölü 3 de 2 olur. Yani 0 eşittir eksi 5 bölü 2 artı b olacak. Denklemin her iki tarafına da 5 bölü 2 ekleyelim. Artı 5 bölü 2 artı 5 bölü 2. Gösterimleri değiştirmeyi seviyorum, böylece her ikisini de öğreniyorsunuz. Denklem 5 bölü 2 eşittir b oldu. b 5 bölü 2'dir. Doğrumuzun denklemi y eşittir 5 bölü 6 x artı ve yani 5 bölü 2. Bir tane daha örnek yapalım. Burada bir grafiğimiz var. Bu grafiğin denklemini bulalım. Aslında bu biraz daha kolay. Eğim nedir? Eğim y'deki değişim bölü x'teki değişimdir. Ne olduğunu görelim. x üzerinde hareket ettiğimizde x'teki değişim 1'dir. x'teki değişim 1. x'i 1 artırarak değiştirmeye karar verdim. y'deki değişim nedir? y'deki değişim de 4 gibi görünüyor. Delta y, yani y'deki değişim 4'e eşit, delta x de 1'e eşit olduğunda, y'deki değişim bölü x'teki değişim, yani 4 bölü 1, 4'tür. Böylece eğimin 4'e eşit olduğunu bulduk. Pekala. y keseni nedir? Bu noktada grafiğe bakalım. Doğru y eksenini y eksi 6'ya eşit olduğunda, yani Buradaki noktaya bakarsak 0'a eksi 6 noktası, 0'a eksi 6 noktasında kesiyor. Böylece b'nin eksi 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Böylece doğrunun denklemini bulmuş olduk. Doğrunun denklemi y eşittir, eğim çarpı x artı y kesenidir. Denklemi yazalım o zaman. y eşittir, 4x eksi 6. Bu da bitti. Başka bir örnek daha yapalım. Yapalım. f 1.5 eksi 3'e ve f 1 2'ye eşittir. Peki bu ne demek? Bu, x 1.5'a eşit olduğunda, 1.5'e eşit olduğunda, y eksi 3'e eşittir demenin süslü bir yoldur. Bu bize noktanın koordinatının 1 3, yani 1.5'a 3 olduğunu söyler. Ayrıca x eksi 1 olduğunda, f yani y, 2'ye eşittir. Bu, sadece doğrunun üzerindeki bu iki noktayı süslü bir şekilde tanımlamaktır, başka hiçbir farkı yok. Bu problemin bu şekilde verilmesinin amacı, fonksiyon gösterimini de size öğretmek. Böyle bir şey gördüğünüzde gözünüz korkmasın. 1,5 fonksiyona girdiğinde eksi 3 çıkıyor. Yani y, f e eşittir şeklinde düşünebilirsiniz. Bu noktanın y koordinatıdır y koordinatı eksi 3 olduğunda x bir buçuk olacaktır. Ya neyse bunu defalarca söyledim, hadi bu doğrunun eğimini bulalım. Eğim yani y'deki değişim bölü x'teki değişim 2 eksi eksi 3 bölü eksi 1 eksi bir buçuğa eşittir. İşlemi renklendirdim çünkü eksi 1 ile 2'nin ikinci fonksiyondan geldiğini göstermek istedim. Bunları önce yazdığım için x ve y'nin ikisini de önce yazdığım. Yani 2'yi önce yazdığımda eksi 1'i de önce yazmak zorundayım. Bu yüzden renk kodlaması yaptım. 2 eksi eksi 3 ile 2 artı 3 aynı şeydir. Burası 5'tir. Eksi 1 eksi 1 buçuk eksi 2 buçuğa eşittir. 5 2 buçuğa bölündüğünde 2 elde ederiz. Yani bu doğrunun eğimi eksi 2'dir. Aslında noktaların sırasının önemi yok, az önce de söylemiştim. Şimdi tam tersini yapıp göstereceğim. İlk olarak sarı koordinatları yazıp, yeşil koordinatları sarılardan çıkaracağım. Eğer onu eksi 3 eksi 2 bölü 1,5 eksi eksi 1 şeklinde yapsaydık, aynı sonucu verir miydi? Bu bana aynı cevabı vermelidir. Peki bu neye eşittir? Eksi 3 eksi 2 eksi 5'tir. 1.5 artı 1 de 2.5 eder, 2.5 eder. Yani eksi 5 bölü 2.5'tür. Bu işlem eksi 2 eşittir. Ben sadece size tutarlı olduğunu sürece hangisiyle başlayıp hangisiyle bitirdiğinizin önemli olmadığını anlatmak isterim. Eğer bu başlangıç y'si ise başlangıç x'i de budur. Eğer bu bitiş y'si ise bu da bitiş x'i olmak zorundadır. Ama yine de eğimin eksi 2 olduğunu biliyoruz. Böylece denklemin, y eşittir eksi 2 çarpı x artı y keseni olduğunu biliyoruz. O zaman bu koordinatlardan birini kullanalım. İçinde ondalık olmadığı için bunu kullanacağım. O yüzden biliyoruz ki, y 2'ye eşit. Yani x eksi 1'e eşit olduğunda, y 2'ye eşittir. Tabii ki artı b de var. 2 eşittir eksi 2 çarpı eksi 1 artı b. Yani 2 eşittir 2 artı b. Eğer denklemin iki tarafından da 2 çıkartırsak, sol tarafta 0 elde ederiz. Yani b 0'a eşitmiş. Doğrumuzun denklemi y eşittir eksi 2x'tir. Artı 0'a yazmamıza gerek yok değil mi? Bu denklemi fonksiyon gösterimi şeklinde yazmak istiyorum. f eşittir eksi 2x. Aslında y'nin f eşit olduğunu kabul ediyorum. Burada y'den hiç bahsedilmedi. Bu yüzden sadece fx eşittir, eksi 2x şeklinde yazabiliriz. Bu koordinatların her biri x'in ve fx'in koordinatları. Hatta eğimi fx'teki değişim bölü, x'teki değişim şeklinde de tanımlayabiliriz. Bunlar aynı şeyi ifade etmenin farklı yollarıdır.